Watson A11313. Watson A11313 ahşap malzemeler, plastik, kompozit ve diğer malzemelerin kesilmesi, oyulması ve 3D frezelemesi için tasarlanmış üç eksenli bir CNC freze gravür makinesidir.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 model ve enkeksiyon döküm yapımında ve birçok çeşitli alanda kullanılmaktadır. Makinenin çalışma alanının boyutu 1300x1300 mm'dir. Z eksenindeki fener milinin adım yüksekliği 200 mm'dir. Makinenin T yuvalı bir T slot kaplaması vardır. Vakum masası tesis edilebilir. Altı sekiz kalınlığındaki çelik kaynaklı profilden imal edilen makinenin, şasesi ilave merkezi köprüler ile güçlendirilmiştir. Tezgahın ağırlığı 500 kilogramdır. Sağlam ve büyük gövde, titreşimi ortadan kaldırarak doğru değerlerin saklanmasını garantilemektedir. Taban gerilemenin giderilmesi için pişirme işleminden geçirilir. Bu yüzden ısınma veya mekanik faktörlerden dolayı tezgahın deforme olmayacağından emin olabilirsiniz. Dökme devirden yapılan tabanın yan kenarlarının kalınlığı 21 milimetredir. Taban, Lead Shine aygıt sürücüsü ile iki fazlı step motorlarla çalıştırılır. Sağlam ve 5'e 1, 5M kayış redüktörler kullanılır ve bunlar motorun yıpranma oranını azaltır. Eksenlerdeki azami hareket hızı 25.000 milimetre bölü dakika,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 İş esnasında parametreleri ayarlayabilir ve makinenin tüm imkanlarını kullanabilirsiniz. Watson A11313 bir USB bağlantı noktası veya DCUB aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir. İsteğe bağlı olarak makine bir talaş çıkarma sistemi ile silindirik ürünlerin kesilmesi ve oyulması için bir döner cihazla, titreme desteği ile, taban düzleme sistemi ile, detektörle aspirasyon sistemi ve soğutma sistemi ile yağ sisi donatılabilir. Gerektiğinde bazı malzemelerle çalışmayı hızlandıracak ve alüminyum işlemesi için uygun olacak 3 kW yüksek kapasiteli fener mili yerleştirilebilir. Hem amatör atölyelerde hem de büyük fabrikalarda ilave cihaz olarak kullanılabilecek tasarruflu ve pratik modeldir. Orta ve küçük ölçekli işletmeler için idealdir.